Merhabalar. Bugün e, tüm çocukların, herkesin sevebileceği çikolatalı güllaç yapacağız hep birlikte. Malzemelerimiz yarım su bardağı şeker. Tatlı sevenler 1 su bardağı kadar koyabilir. Ve 6 su bardağı kadar sütümüz var. 3 yemek kaşığı kakao ilave edeceğiz. Kakaoları silme olarak da kullanabilirsiniz. Çok sevmiyorsanız fazla peleme değildi. 80 gram çikolatamız var. Bir pakette evde yaptığımız sıcak çikolata, süte kattığımız bunu ilave ediyorum. Hepsini karıştırıyoruz. Çikolatamız eriyene kadar, malzemelerimiz eriyinceye kadar ılımış sütümüzü tarifimize devam ediyoruz. Yuvarlak bir borcama yapmış olduğumuz sütlü karışımı sütü döküyoruz. Yaklaşık 3, 3 kat ya da 2 kat size bağlı yapabilirsiniz. Daha önce kesmiş olduğum güllaçları ekliyorum borcama. yapraklarını sizin sevdiğiniz kalınlığa bağlı olarak fazla ya da eksik koyabilirsiniz. Ben çok cıvık olmaması için, daha kıvamlı olması için dördüncü katındaki katları biraz fazla koyuyorum o yüzden. Tamam. Geri kalan sütü kontrollü bir şekilde döküyoruz ve buzdolabına alıyoruz. Sütü miktarı yeterli. Şimdi buzdolabına alıyoruz dinlenmesi için. En son süslemesini yapacağız. Bekliyoruz. 2-3 saat beklettiğimiz çikolatalı güllacımızı. Şimdi süsleme vakti. Çekilmiş fındık parçacıkları ve fıstıklı ben süslemek istiyorum. Siz de evinizde ne varsa istediğiniz malzemeyle süsleme yapabilirsiniz. Afiyet olsun. Sağlıklı günler.